<gülüyor> <gülüyor> Fogus, bunlar siker bize. Bacı gibi bir kah, Bir dakika sesi kısacağım. Bu ne abone koyuyor? <gülüyor> çok ses ya, çok ses annem. Boşun gör. <gülüyor> ben sesi kısıyorum. Geri. Kaldırdın. Sesini al al alışmaya çalışıyorum ya. Tartma bas. Tamam. Boşun gör. Pol. <gülüyor> Aa Türkçe konuşuyorlar lan? Nasıl? Lan? Türkçe <gülüyor> mi? Türkçe böyle bir şey gel bana, gel bana, gel bana. Bak, gör beni. Şu an izle. Nereye vurdun? Hey hey hey hey, <gülüyor> beni gör, beni gör. Al, gör beni. Başla, ben hareketi ben izle. Yukarı, aşağı. Helal, çok iyi. Gör. Bir daha. Hop, bak şimdi bana. Ne diyorsun Bakıyorsun ya? Bana koydu. Trak <gülüyor> bende. Bastoyuna yazdı bana. Helal. Kaçar, kaç. Altın? Ben bir sesi kısabilir miyim? Çok yedik mi? Yok, yok. Yok, yok, yok, yok. Çok iyi, bravo. Hey, hey, hey, hey. Ya? Ne yapıyorsun? Mı? Bırak. Abi pas at ya. At, attım battım da Geldim, geldim, geldim, geldim. Gör Ferit. Çok iyisin. Nuriye Olay, yolla Nuriye. falan diyor lan. Yolla diyor. Yolla diyor lan. Konuş ablam. Daldım. Çok güzel, aç orta, aç orta, buraya. Gördüm. Sık. Bas bas bas hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir Alkın. şey olmaz. Nice. Elal Kale, Kale. Gör beni Kale, buraya gör. Çok güzel Ferit. Orta, Gördüm. Bak. Çok D2 güzel var. orta. Sık. Oh be. Yemek aç bu aç, buraya, yani. aç buraya aç buraya Rovisha'da, Rovisha'da, Rovisha'da, Rovisha'da, Rovisha'da. aç buraya göğsüne da roveşine aç gömeyim aç gömeyim bırak <gülüyor> Tamam pardon Pas mı oynayalım hiç şey press, olmaz Pres pres Çok sen, iyi gör Sen sen sağlammışsın Kamera yer değişeyim mi Tamam dur chat <gülüyor> Ne oluyor Hiçbir şey yapamaz Aldım topu Çok Asalas. güzel oğlum Çok güzel gör beni Çok güzel oğlum, Çok güzel oğlum. Sen geçeri, geçeri geçeri geçeri Hoşuyorum. Gör. Gör artık. Yapışır. Vur. Oy. Oy yani Ta lan oğlum. ya, at. ya? ya sarkıt sarkıt yapıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bak çovalak. Zıng. Yaz oğlum. Bak bak taş girdim. girdim. İçeri girdim. İçeri girdim. Aç ortan, aç ortan, Bırak. Ah oh be. Korktu. Bas bas bas bas, bas alırız bas, bilmiyo. Çok iyi. Açtı. Çovu, çık. Sık, Sık. o ne? Aaaah. L1 yaptım yanlışla ya. Ben da. tüm tuşlara basıyorum onu. L2 shoot mu yapsam ya acaba? Aldım Doshin. Bas bas bas, bir şey mi yapalım. Aldınız, aldınız. Aldım, aldım. Sende, hızlı. Açtım. Bu ne? Nasıl ya? Daha dibine, aldım. daha dibine tamam. <gülüyor> kaleye. <gülüyor> <nasıl>. <gülüyor> Abi şunda bir hareket falan öğrendiğinde var ya neler olacak? Hareket öğrenecek mi daha adamlar? Ya Hayır, yine skill harcına koyayım beee Kale tut de. helal olun kale, oldun, kale. kale. kale. Gör. Hangisi bizim lan bunların? Kaştım, kaştım. Bir daha, kaştım, kaçtım kaçtım oh, Karı be Hiçbir şey bilmiyor. helal kale üst, üstündeki gıren alanlar o Oy. Grup şunu çok iyisin. Oy! Nasıl yaptın o ya hareketi ya. doşey? Çıkın lan normal Yarım daire abi. Ha, okey. Oğlum şarkılar çok iyi, çok iyi Gör. amına koyayım. Gör Oy! Dur beni. Ne? ne i̇yi yarı bitti ben. Ha. Maçta rahat yok. Ayarlar iyi. ayarlardan ses ayarlayacağım. Yalnız Şimdi menüyle işimiz yok. <gülüyor> Bu takım iş ee, yapar. Maç anlatım sesi, saldırm çevre sesi, bir olsun. Oyun içi müzik sesi biraz kısalım, 4 yapalım. Etkinlik çevre sesi, çevre sesin iki. Diyaloglar Türkçe ya. Çok iyi değil mi? Onun sesini açmışlar. Güzel değil mi? Oyun oyun çok çabuk çabuk çabuk falanıyor. Devam c. Hızlı, Seri paslar bir hareket yapalım ya. Bir deneyelim mi yok mu? ne bakayım. Gör beni. Şimdi gör beni. Biraz da ben yapayım. Abisi. Tamam. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> bırak, Dur dur dur show yapayım. O ne amına koyayım? <gülüyor> dur dur. Aa kaldırmış da onu. Gel bakayım bu. Gel geri. Bir şey deneyeceğim. Ya bırak ha, Ne tamam, yapıyor tamam. Ama deneyeyim Ferit. Öğrenmemiz lazım bunları. <gülüyor> <gülüyor> Hilal'in Rodom. Bak ben neredeyim? Aa. Aa, evet. onlar da İspanyolca konuşuyor. Evet, evet. Konuşuyor mu, Yanlış Yap şunu orta, Lake orta bak, L2 orta. Bu ne? <gülüyor> Attık adam amına koyayım. Harika pas sdedi bana. Tüh, harikaymış. Evet Allah ya. ne yaptı amına. Allah'a vurdu ona. Al abi hızlı paslar. Gönder. E verdim ama basit oyna Preso mu? Çok güzel olun be. Bunlar da armut. Bunlar çok sanki abi tık. Bana çabuk, gönder. Çabuk. Çok iyisin be. Hızlı. Tık. Doşik. Amına koyayım be. Şovlu pas atalım o zaman ya burada bir. Şovlu pas denedim zaten. Kale gör beni be. Şovlu pas hemen. Ooo. Çoğulu pas. Pas hocam faul ama. <gülüyor> Oha. Abi abi. Kim kullanıyor lan? Hey hey Burak. Aa, göremedim vallahi göremedim. Sağdan adam nasıl kaçtım belli değil. Kale sen de olursun dedik, dedik. <gülüyor> Çar, bas, <gülüyor> Kardeşim, Sıkın ya, sert sıkın ya topu. Oha lan hocam. Alamana o zaman. Çok ye. Doşin. Ama Doshin öldürüyorsun kardeşim yani bu toplar bir tık önemli. Tamam bir tık şey lazım. Oğlum 2-2 ee, oldu lan. 2-2 oldu. Ver ver hemen atalım hemen hızlı. Hemen sıkalım hemen sıkalım. Ee, oğlum ona, oğlum yani kıyım, adam geliyor alıyor ya. O adam biraz kasmış sanki ya. Gör aga gör beni gör aga. <gülüyor> <gülüyor> Yedik mi? Benim karakter bir tık yalışmıyor sanki ya böyle İşte abi adam. Bravo. Çok iyi. No. Orta yapma sanki oğlum. sanki. Evet orta sanki. bir tık şey ya. Ama şimdi yenelim kanka ilk maçımız win. 30 saniye var bu bırak arada. Al, bırak sal, bırak dal. Çok güzel aldık, attık, attık, attık. Verdim pasımı. Tık. Yaz onu. Oğlum Onu atsana lazım. be Kale kurtar ya. Orta. Yap ortanı. <gülüyor> Niye vuramadı lan? Yedik amana koyayım. Yok, yok yok yok yok yok. Öyle kale. 20 saniye var hadi. Çok güzel. Hızlı. Bırak. Attım. Bir daha. Abi nasıl? Ama. Nasıl öyle kötü atabilir ya? L1, L1 pas yaptım abi de. Çok güzel. Aldım. Hemen hemen hemen hemen. Beş. Dört Kanka geçmedi abi? Dört saniye Yapıştır lan! <gülüyor> oh! İnanılmaz! Ah! Çok yakındı lan! B mi? B aldım ben de. Beraber aldım. İşte. Beceri <gülüyor> puanları... Beceri puanı bir Bir, bir. bir verdi. <gülüyor> güzel güzel! Beş kişi öyle. Ee, puan nasıl vereceğim? Ee, çıkıyorsun. Takımda. Çık.